Size nasıl güveneceğim la ben Belki beni aldırıyorsunuz la. Vallahi orası sana kalmış iş Eski Cinayet Bro Aha, Yalnız bak Böyle ezikliyerek olmuyor Şimdi Siz Ercümenti neden istiyorsunuz bir Sen bana onu söyle Ercüment Bana yanlış yaptı Hay sizin yanlışınızı daha doğrunuzu da Ta Opa bop yavaş Yavaş kardeş Buralara girme O zaman adamı girdirttim ben. Ben size Ercü'yu getireceğim Tamam Ama eğer Kızımın katillerini söylemezseniz vallahi sizin kafanıza sıkarım Ben size bunu söyleyeyim. Tamam da Sen gelirsin Geliyorum o Ercü Benimle geliyorsun Şşş indirsin ha Eski başkomiser Şşşş kardeşim hayırdır Sana mı soracağım lan kimi alıp almayacağımı Size mi soracağım Size mi soracağım lan ama bunun arpacığı yamuk ya Bir Ercü Bizimle geliyorsun Saygısızlık Sizin saygısızlığınızı da Sizi de tabar ya Ana <gülüyor> Yavaş gel yavaş gel Sen sövünce vallahi. Cık, her neyse Hadi yürü Al sana ercüment Sıkıyor musun? Ne sen yap Yalnız Elindeki kayıtları Tamam İndir silahını Bak şuraya bir flash bellek var Ne gördüm İşte Bütün kalitler için kızının katilleri bunun içinde Yalnız hazır mısın? Bunu öğrenmek için Her şeyimi veririm Gerekirse canımı bile. Sen bilirsin Tak bilgisayara Öğren gerçeği Anne Anne hayır Anne hayır hayır Hayır sen olamazsın Hayır yapma Yapma Yapma ne olur yapma yapma yapma yapma yapma yapma, yapma. Hayır lan yapma Yapma Lan Bana <gülüyor> nasıl <gülüyor> Bunu nasıl yaptı? Üfff! İçim parçalandı be! Ne acımasız anneler var görüyor musunuz? Bak! Oğlanın kızını öldürmüş Tamam. Argümantel yaparsan yap. Ben sözümü tutardım. Aşkum sert beni bu da bırakma. Hayır, yapma. Yapma. Kes lan sesini. Seninle görüşmemiz lazım. Anne. Bunu neden yaptın? Neyi Kızımın neden öldürdün? Neden susan ya? Bak bana numara yapma. Her şeyi bu sahne işte eskiden şimdi. Sen nasıl öğrendin? Anne öğrenirim işte. Neden yaptın? Kızın geldi, bana dedi ki, babundan uzak dur. para ara bu ara dedi. Bunun için mi lan? Ne için mi? Ben yıllardır acı çekiyorum, acı acı. Oğlum affet Öldürme beni Seni öldürmeyeceğim Ama Seni polise teslim edeceğim Oğlum yapma Bekle sen Alo Harun Kulağını aç beni iyi dinle Berla D'nin katili Şuan Önümde Kanıtları da sana vereceğim ben burada bekliyorum. Abi senin kafan iyi mi? Bu senin annen. Emin misin? Al. kanatlar. Al. İfadesini de ben sana meşhur olarak atarım. Tamam abi. Ben şimdi merkeze götürüyorum. Dur. Son kez söyleyeceğim bir şey var. Nasıl akıydın diye. Sen nasıl bir annesin be Allah senin belanı versin kadın Götür Oo neredesin abi sen ya Size müjdeli bir haberim var Neymiş abi Kızımın katilini buldum lan Kimmiş lan o Öyle örüyorum, çok şaşıracaksınız. Annem. Nasıl? Annem mi yaptırmış? Abi senin kafan güzel. Allah sana flash disk. Al. Ha, odamın kanıtı bile var lan. Nasıl yapmış? Ne bileyim işte, vicdansız kanalın teki Her neyse beni boş ver. Sen şu sevdiğin kız vardı ya. Ee? Ona evlenme teklif edecek He tamam. O zaman hadi gidiyoruz ehe, ehe, Biz burayı niye çağırdınız? Peki. Efendim Benim benimle evlenir misin? Ne? Fakir kız benimle evlenir misin?